Geldi geçti şu sevdamız boşuna Kurban olam senin kara başına Ömür bitti geldi geldi yaşına Ne zaman gele bir kelam edeceksin Göz sileceksin Cananım diyeceksin Ne zaman geleceksin bir keram edeceksin Göz yaşım sileceksin Derdesin diyeceksin Satılmaz ki satsam değil elimde bulunmaz ki nerede gurbet elinde benim sevdam cümlem alem dilinde Bir kelam edeceksin Göz yaşım sileceksin Cananım diyeceksin Ne zaman geleceksin Bir kelam edeceksin Yanımda olayım Thank Yengaribim durmak bilmez gözyaşı Keller oldu bağlamam da sırdaşı Bir türlü çıkmıyor ben. Ne zaman geleceksin, bir kelam edeceksin Göz sileceksin, cananım diyeceksin. Ne zaman geleceksin, bir selam edeceksin Göz yaşım sileceksin Neredesin diyeceksin